Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bir dakika saçımı bir türü beğenmiyorum ya. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Annem dişi yapılma aşamasında olduğu için çekildi. Bu yüzden annem maske takıyor. Çakıl rahatsız oluyor. Aslında çok tatlı ve tontişik gözüküyor. <gülüyor> değil değil <teşekkür> canım? <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar. Ben de umarım güzel gözüküyorum. dur Saçımı bağladım. Aslında bana doğal şimdi doğal. Ama şu an burası sıcak olduğu için. Saçımı ne yapacağımı bilemedim yahu. <gülüyor> ya de dayım gelecek, onun doğum günü kutlayacağız. Ve hemen böyle öyle bu videoyu böyle hemencecik bir sıkıştırayım dedim arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir videolar ve demin gelmesi yarım saat falan var. <gülüyor> Şöyle yapalım Bugün 10 Mart. Bugün 10 Mart 2022 arkadaşlar. Böyle anime dibine dur. Anneciğim, birazcık daha gidebilir misin? Ama o kadar gidince de gözükmüyoruz biraz. <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir tane çikolata var elimde göstereyim. Canınız çekmesin. Canınız çekmesin. Reklam yapıyorsun ama. Bekik odaklayacağım şimdi. Aynen. Reklam. <gülüyor> böyle ilkert renkli çikolata çikolatası yani. Şimdi anne odaklayacağım. Aynen evet. Ee, reklam yaptım. <gülüyor> Bu ilkert çikolatalı guavrete. Ben her tane diyet Bir tane ay. Çikolata <gülüyor> yanlış, o, yanlış oldu yanlış oldum. Sütle çikolatayı. Haşan'ı diğer bana arkadaşım vardı O iyiyordu ve ben de hani güzel bundan almayı düşünüyorum ve bununla annemle bir video çekmek istiyorum demiştim. Bunun için o da alabilirsin benim çikolata ülkel çiko, çikolatamı dedim. Yani bana bunu verdi arkadaşlar. Ben de buradaki soruları üstünde şu şekilde yazıyor. Kutudan içindeki soruları sevdiklerine sor, Sen ne kadar iyi tanıdıklarını öğren. Bu benim de tek sevdiğim anneciğim, canım, çocuğum, <gülüyor> ne diyeceğimi bilmediğim bir tanecik pançık annem olduğu için, bu soruları anneme soracağım. Gönül isterdi ki bir tane arkadaşım olsun can ciğer kuzu sarması mı deniyordum. İşte ama ona söylemiyorum Çünkü yok, almayan birisine sorulmaz. Bu <gülüyor> için... Ben bile bilmiyorum şimdi sorular nelerdir? Nasıl bir oyun var? Oyun oynayacağız? Ne... Oyunun içinde bulunacağımı? Aynen. Ben bile bilmiyorum. Ben sadece bir tane Hiç işini sormadım. okudum. Ben sadece bir tane işini okudum. Ama ben duymadım. Onda An An annem bilmiyor. Be benim hakkımda... Anne An An ben size soracağım. Sen benim, ben kiminle paylaşırım diyerek yani, yani anladın mı? Alnıyor. bana bana sor. bunun provasını yapmadık. <gülüyor> yapmadık evet, yapmadık ve direkt main çözeceğiz dediğimiz yani. Biz bile bilmiyoruz yani. Ben bile bilmiyorum. Bir dakika. Ay, <gülüyor> ay, ay. Provasını yapmadık. Çünkü. Yapmadık. Evet. Oha. Bir aldım bir şöyle çıktı. Şimdi mi arkadaşlar? Of, oh, uu, uu. Of, oh, uu. Oh. Oh, oh. Bayağı çıktı. Şimdi... Yumuşamadı değil mi? Anne çikolata yok şu an içinde. Karkı, Haa klaslan. ben nereden bileyim? Klaslan, klaslan Bilmiyorum. Ha, ben şöyle soracağım. Ben bunu okumuştum. Sadece bunu okumuştum. Diğerlerini okumamıştım. Çikolatamı kiminle paylaşırım? Benimle. Tabii ki de. Başka kimsen mi yok? Var. Yok yok yok yani. Yanında Tabii ki annemle var. paylaşacağım. Bildi. <gülüyor> Tabii ki de annemle paylaştım. Evet. Çünkü annem de çikolata yemesini çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ama dişim müsait, <gülüyor> Ama annem müsait dişim değil. Ama annemin dişi müsait değil. Ben de artık annem böyle Müşak görünce hep dişimi da, fırçalamaya falan çalışıyorum. Fındık fıstıklı olduğunda yiyemiyorum. Aynen. Bir çikolata yiyebiliyorum mesela. Evet yiyebiliyorum. Böyle çikolatamı kiminle paylaştım. Şekere Tabii ki annemle paylaştım. True, true doğru demek. True. True. True. True. <gülüyor> en çok hangi arkadaşımı seviyorum? <gülüyor> arkadaşım yok ya olmamış yani. En çok hangi arkadaşımı seviyorum? Ben senin hem arkadaşın hem yoldaşın hem hem, annen, hem baban. Olduğum için arkadaşım mi? Arkadaşım olmadığı için. Bu, bu da annemi. Çikolatamı annemle paylaşırım. En sevdiğim arkadaşım annem. Aynen. Stop. True. <gülüyor> Doğdu True. yani arkadaşlar. True. <gülüyor> Ne zaman mutlu olurum? Bu doğru bir, bu kolay bir şey bence. Şu an yapmakta ve hatta geri kaldım diye çok üzüldüm hastanedeken. Evet. Sevdiklerin evet. yanında olduğu zaman. Bilemedim. Neyi? Bak en çok mutlu en ne zaman mutlu olurum? Mutlu. Evet. Hatta hastanede yattım ve oradan hep geri kaldım falan diye düşündüm, ağladım. Ee, en sevdiğin işleri yaptığın zaman bildik bir tiyatro <gülüyor> kursu tiyatro Bana diyor verdiler. Resim, kursu, resim kursuna gidemedim mesela ama kendim evde öğrenirim diye düşündüm. Tiyatro kursundan geri kaldım ve çok üzüldüm. Gitar kurusuna gideceğim hafta sonu. Sevdiğim işleri yaptığım zaman yani. Evet Kurçulara yani. gittiğim zaman. Arkadaşların da var orada. Aynen. Fahleşiyor. Hatta birisi. Ben o, Çınar derken, ikimiz görmüş birisi. Gitar kurusundaki arkadaşım. Ne güzel işte. Gitar kurusundaki arkadaşım seni gördüm falan dedi. Böyle ne güzel. Aynen bu şekilde. Sevdiğim işleri yaptığım zaman ve sevdiğim insanlarla yaptığım zaman. Yani, İkisini de bildim bebişim. 3'ü 3'ü 3'ü. Daha de bildin. Kilobey dence. Evet diyor. Evet, bu şekilde. Umarım arka planında ağrısız olmazsınız arkadaşlar. Şu anda saat 7 7 tam 7. Ve bir anda video çekişim gelince evimizde böyle hemencicik hemen ben Aynen günada perşembe ve hemencicik böyle bir video çekmek için arka plan falan bir şeyler yaptım ve bu şekilde oldu. perdede böyle pembiş pembiş çok tatlı. <gülüyor> Sen de pembiş pembistim biliyor musun? Ben olma. kırmızıyım. Kırmızı doğru. Yani benmiştim. Amaan. Daha bir sürü <gülüyor> sözü var yalnız. Ya bana bu kağıtları ilke verdi arkadaşlar. Ben ona buradan çok teşekkür ederim. İlke <gülüyor> sadece bir, bir, bir sürü ilke var. Onun da iki tane ismi var zaten. Bende fark etmez. Sel bebek. Bebiş. Hatta biz videomuzda şey diyor. Bebeş, Bebiş. Ne diyoruz biz? Bebişim. Biz birbirimize bebişim bebişim diyorduk ve hala bebişim diyorum herkese sevdiklerime yani daha doğrusu değil mi anne? Bana da bebişim diyor. Annem öyle bebişim diyorum bu şekilde. Bebeğim bebişim. Bir sonraki şarkımıza geçiyoruz. Geçiyoruz. Hangi şarkıyı dinlemeden duramam? Sen mi? Evet. O kadar çok ki ben hangi birisi aklımda tutayım? En son, en son bir tane şarkı söyle. Şey, gitar kursunda en son çaldığın şarkı. Hangisi? Ben bile hatırlamıyorum. Ee, neyle başladı galiba? Hatırlamıyorum. Hadi bir tane şarkı, şarkı söyleyeceksin sadece. Hangi şarkı dinlemeden duramam. Çok duygusal bir şarkıydı. Öyle bir şarkı mı? Ağladığın şarkı. Hangisi? Emir Mesel'in şarkısı. Ay şimdi. Ne? Neydi? <gülüyor> bir sevgili uğruna. Sende benim gibi yanma arkadaş ya ben bu şarkıyı dinlemeden duramam ve Ay beni çok ağlatıyor. ağlamışsın değil mi ya bu şarkı içinde aşk var da çok seviyorum arkadaşlar Duygusun. İçinde aşk var yüzündeki Aynadaki sana Tamam atayamadım şu an. Olabilir, <gülüyor> Ama çok eyecanlı. seviyordum ben. Şöfle için de şarkı. Şöfle için de aşbaş şarkısını çok seviyorum ve Ümit Besen Anma arkadaşı da her dinlediğimde ağlarım falan. <gülüyor> Ama annem bilemedi bunu. Evet. Hiç bilemedi. Ha Anma arkadaş bildin. Yani yarı yeri bilmiş. Bildin mi söyleyeyim? Bildin. Diye şorumuş. Ben Ümit <gülüyor> Besen'in bütün şarkısını. Bunu kesin seviyorum. bilesin. Bak. Kahvemi nesel içerim şekerli. Ona ne deniyor? Ee, Hatta sugar. böyle şeker. Kayıyor. Bir sayı var, bir sayı. Nasıl? Bir sayı bir var de bir yani. Sugar. Bir arada. Be sayı. İki bir arada. Yes, true. Ah, ah. Ah, ah. Ben iki bir arada içiyorum. Şekeri yok. Aynen. Üçüm bir çayda da içiyorum kahvemax arkadaşlar. Ben çikertsiz içiyorum ve çok tadını buluyorum. Şu an kendim bir şey gibisintim böyle çok ünlüymüşüm izleyicim. de On diyor ya katılmışım ve benim hakkımdaki bu takipçilerimin sorularını cevaplıyormuşum gibi hissettim. Umarım anlayabiliyorsunuz. Yani şöyle ben an diyor ya katıldım. Ve takipçiler bana soru sordu ve ben şu an onunla cevaplıyormuşum. Ama annemiz cevaplıyor. Umarım bir gün Güzel. oraya katılmak da şey olur. Çünkü an diyor da hep, hep ünlüler katılıyor. Ve ben ünsüzüm, ünlü değilim. Ünsüz. <gülüyor> Şimdi ünlü diğer soruya ünlü. geçelim mi? Geçelim. Tamam diğer sorumuz. Ee... Ne tür kitaplar okurum? Oo. Ne tür kitaplar okurum? Maceralar. Son, son aralar. Ya e o böyle şey böyle tiyatro şeyse <gülüyor> tam okuyamasam da okumaya çalıştım kitapları arkadaşlar ben sana oyunları. bir e, hamlet mi demiştim bir hamlet hani, hamletin yarısında geldim hiçbir Tabii şey anlayamadım şey bir şey demiştim <gülüyor> gülmüştün değil mi ne sonra diyorsun? zamanlar tiyatro oyunları kitapları okumaya çalışıyorum hamletin ama ondan öncesinde ben kendimi aşırı sürüklen macera, macera. böyle duygusal aşk romantik komedi bunları okuyordum arkadaşlar annem bunu da biliyordu şu an ne kadar bütün hepsini bildin bebişim ya? Huzur sokak. Aa o oh, en sevdiğim aşırı seren bir kitaptı benim ve ben sarıp serman liyel sürülüp beni alıp götürüyor böyle bir yerde. <gülüyor> güzel doğan tam bunu da bildin. Onu çok küçüklerde beri okuyor. Aynen <gülüyor> okudum bitirdim beni. Hatta o benim okuduğum ilk kalın romanlardan bir tanesi olabilir. Evet. Bu şekilde diğer bir sorum Ay bu çok güzel bir soru ben çok seviyorum. Ama büyük ihtimalle bilemezsin. Bir Dizi karakteri alsam kim olurdum? Ben biliyorum. Kim? Dün seyrettiğimiz dün mü ve gün mü? Neydi? Neydi? İsmini unutuyorum ben. Hay, bilemezsin. E, ismini unutma. Neydi? Şehane. Evim sensin de vardı. Farliye evcan. Evet, evim sensin de, değil mi? Bildin mi? Bildin mi Hayır. Ay. Bilemedi bunu. Bunu cidden bilemedi. Ben, ben yabancı böyle ben. şey oyun mu? Wonder Woman falan. <gülüyor> WONDER WONDER WONDER ya böyle böyle, ben şey olmak isterim böyle bir tane filmin ama en iyi ama olsaydın Fahriyev'den isterdin umarım yok <gülüyor> evet, hayır ya. ben genelde böyle şey olmak isterim hani böyle bir tane filmin veya dizinin en baş kahramanı ve herkesi böyle iyi savaşan, dövüşen, güçlü karakter olmak isterdim sen ya kararate judo durdur kararate <gülüyor> judo falan mesela göster gününü vardı da oradaki baş roldeki küçük kız olmak isterdim Sonra bir tane intikamla alakalı bir tane film vardı. Orada da başvuruldu ki kadın olmak isterdim. İntikam gücü müydü neydi? Şu an hatırlayamadım ama baş karakterle herkesi döven, öldüren, güç, intikam Allah alan. Allah Tamam öyle değil. Allah şeytana uydurmasın. <gülüyor> tamam öyle değil ya. Hiç sevmem şey öyle korku filmleri Hayır, falan. Hayır, süper kahraman kadın olmak isterdim ben bir tane filmde. Ha Lan süper şey, olmak tamam, isterdim. Tamam ben anladım. Bir film vardı hani zırhlı giyiniyor ya. Bandit var O, o? Bilmiyordum ki. Zırhlı öyle bir mi? şeyler giyiyordu. Böyle yüzü falan. Ben fantastik der. Böyle göğüslerinin olduğu yerler zırhlıydı. Bandit Ben zırh. büyük ihtimalle böyle başka Süper kalmak. zırh gibi bir şey var. <gülüyor> i̇yi iyi dövüşen iyi bir iyi bir dövüşen birisi olmak isterdim böyle güçlü. O da, o da öyleydi. Türkiye'de öyle bir şey yok ha şu an ülküdeki sadakatsiz, açlıktan olmak isterdim. Ama bence çok güçlü bir kadın. Ha evet. o duygul şey. Sadakatsiz, açlıktan. Evet. O şey yönünde. Ama bence çok güçlü. Evet. Yani. Aldatılmasına güçlü rağmen. Kadın. Evet. Her şeyi boyun eğmeyen, böyle daha çok güçlü. Ama annem bilemedi ben. ya. Anladım ben anladım. Evim sensin. Şimdi evim anladım. Sensin'deki Fahriye evcen yani genç çok fakir. Onu çok beğeniyorsun edeceğim. ama. Onun oyunculuğunu Normalde. çok beğeniyorum. Evet. Ama o da yani onun rolünü almak istemezdim çünkü kadın ölüyor. <gülüyor> ben ha, ölmeyen evet. böyle farklı adam. Fa arkadaşım bak, şunu söylüyordum bir sözüm yerde kaldı. Ben fantastik filmlerde oynamak isterdim. Ya yani fantastik filmin başrol karakteri veya fantastik bir film böyle karakterinden birisi olmak isterdim. Kadın karakterinden güçlü, güçlü kadın karakterinden birisi olmak isterdim ben. Dizi diyor burada. Dizinin de böyle güçlü bir karakteri alabilirim. Ama dizi farklı evcandı, dizi çeviriyorlar. O zaten. dizi değil. Senin dediğin film anne. Evet, bir film. Şansörümüz! Sese bak! Bir de şöyle bir anı var arkadaşlar. Ben hastanede yatarken çok konuşuyorum. Aşırı konuşun, Herkesle konuşun. Şimdi de konuşuyorum. Evet. Ve bir tane kız işte sesimi duydu böyle. Şu an sesim size nasıl geliyor bilmiyorum. Ama o kıza göre sesim çok güzel gelmiş olmalı ki şarkı söylemekten konu açıldı ve sen şarkı söyle dedi bana. Tabii ki de söyleyemedim. <gülüyor> Çünkü sesim birazcık detone ve kötü. Risansörümüzü söylüyorum. Hayır, seset güzel. Sen, bir sansörümüz söylüyorum. Gündüz insanı mıyım, gece mi? Gece, gündüz fark etmiyor. Hayır, gece mi daha çok vakit geçirdim? Uyumam, gündüz mü? Gece. Uyum. Tabii ki de, gece insanıyım. True. True. True. True. Doğru yani arkadaşlar. True. Doğru demek. Okay. First, yanlış demek. First. Çünkü İngilizce okulda... Fals demek birinci demek. Fals fals idi, fals değil. Fals değil. değil fers. Ya okulda biz trüf falsi oluyor. yakınıyor, yazılıyor, fers diye yazılıyor. Fals. Abi o değil, false, false. Birinci. Çünkü biz okulda trüf falsi böyle doğru yanlışdı arkadaşlar. Bundan biliyorum. Fals. Tamam, sorular bu kadardı fers arkadaşlar ve hepsini demek. söyledim, hepsini bitirdim ve burada da annemle beraber hiç önceden açamadığım iz yani üçerce çikolatanı kiminle paylaşırsın okumuştum. Doğruya doğru yani. Ve gel kalanlardan hiçbirisi okumamıştım. Her zaman dostça kalalım. Her zaman birbirimizi arkadaşlar. sevelim. Sayalım. Her zaman tatlı, dilli, güler yüzlü olalım. <gülüyor> bay bay. Dostça kalalım. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Geçmiş. Bizler Geçmiş. Önceki videomda da... Geç söylemiştim. Geçmiş Kadınlar Günüydü değil mi? Aa, Mart kadınlar, kadınlar yani bugün 10 Mart geldi ama bizi her gün kadınlar Dedik günü. <gülüyor> bize her gün 8 günü Mart kadınlar, günü. kadınlar Gününüz kutlu ve mutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Bugün 10 Mart Saliyorum. arkadaşlar. Ben çok daha az zaman geçirebiliriz. Biri <gülüyor> Aynen arkadaşlar. Bay bay. Anne Değerlidir. Kadınlar bizim için çok değerlidir. Kadınlar bir tanedir be. Hadi bye bye, kapatıyorum diyor. Güle güle arkadaşlar. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Finish.